Sana şunu sözünü verebilirim ki Bu kamp zaten bittiğinde Senin AYT matematik gibi bir derdin kalmayacak Buna emin olabilirsin Bu kitabı da hazırlarken arkadaşlarım Hani klasik bir AYT kamp kitabı olsun ee, Biz de kamp yapalım Tarzında düşünerekten ben bu kitabı hazırlamadım eminim Bu kitap sana AYT matematiğe kesin ve net bir şekilde nokta koyduracak Amaç yukarıda yazıyor Hedef full matematik Öyle biz 30 tane matematik sorusundan 23 net yapmayı hedeflemiyoruz. 25'i hedeflemiyoruz. Yetinmeyeceksin. 30 soru varsa 30 net istiyoruz arkadaşlar. Hedefimiz tamamen bu.